Selam arkadaşlar, ben CityBeddy'nin güncel bürokratı ve Instagram sayfasının yöneticisi Doğukan Karakaş. Merhaba arkadaşlar, ben CityBeddy yöneticilerinden ve Star Wars merkezinin sahibi Alper. Selam arkadaşlar, ben Hiperüzay Sohbetlerini, Sosyal Medya Hesaplarını yöneten Eylül. Selam, ben Kalfdoks olarak tanıdığınız Yüksel Arslan Merhaba, ben 1 Dakikada Star Wars'un sahibi Emre. Öncelikle biraz daha kendimizi tanıtıp sonrasında kanalda neler yapacağımız, neler konuşacağımız ve ileride sizlerin ne dinleyeceğini açıklayacağız. Az önce dinlediğiniz 5 kişiden 3'ü uzun süredir aktif olarak Star Wars topluluğu içinde içerik üretiyor. Bunlar Sitped'i, Star Wars Merkezi ve Kaff gerek on iki isimse Emre ve Eylül. Emre bir süreliğine bir dakikada Star Wars isimli hesabı yönetti ve bu hesapta Star Wars ile ilgili haberleri paylaşıyordu. Eylül ise daha önce Star Wars ile ilgili içerik üretmedi. Ancak bundan sonra Hiperyazay sohbetlerinin sosyal medya varlıklarını kendisi yönetecek. Citbed'i bilmeyenler için Citbed'i Halka Açık bir Star Wars Bilgi Bankası'dır. Yaklaşık 6 yıldır bulunan Citbed'i son 2 yıldır aktif. Ve e, ben e, yöneticilerindenim. Bense mevcut bürokratıyım. Alper yaklaşık 1 senedir Citbed'in yöneticilerinden. Bense 3 senedir Citbed'i ile uğraşıyorum. SITPD'ye girdiğimden beri yöneticiyim. SITPD ise 2014'te kuruldu. Baya uzun süredir vardı ama inaktifte. Bunun dışında SITPD'de Efe Önem ve Berk Değirmen'in adımda iki tane çok sevdiğimiz yöneticimiz var. SITPD şu an 3000 makalelik bir bilgi bankası ve Türkiye Star Wars'u için her gün gelişmeyi ve bilgi sunmaya devam ediyor. Star Wars'un daha çok haber ve gelişme tarafına odaklandığım için Kaftok sayfamda buna dair gönderiler paylaşıyorum. Ayrıca bunun yanı sıra izlediğimiz ve okuduğumuz birçok Star Wars içeriği içinde teori ve olabilecek konuları tartıştığım birçok gönderi serim var. Ben aslında çok uzun süredir Star Wars'u takip ediyorum ama içerik üretme konusunda henüz kendimi yeterli derecede hissetmemiştim açıkçası. Daha sonrasında ufak bir sayfa girişimi olmuştu ancak daha sonrasında yine onu kapattım. Son projem ise bir dakikada Star Wars, bir dakika içerisinde Star Wars'daki yeni haberleri, gündemdeki e, belki de iddiaları ve fısıltıları paylaştığım bir Instagram hesabıydı ancak şu anda belli başlı sebeplerden ötürü çok aktif de tutamadım. Sitpati Discord sunucusunda yöneticim ve hiperözel sohbetlerini sosyal medya hesaplarını yöneteceğim. Zolkan'ın da dediği gibi benim Star Wars için içerik üretme maceram bundan sonra hiperözel sohbetleriyle başlıyor. Videolarda daha çok arka planda kalacak olmama rağmen... ...arada sırada beni de görmeniz muhtemel. Ama daha çok sizinle sosyal medya hesaplarında görüşeceğiz. Tamamdır. Ciddi kısım geride kaldığına göre... ...ben rahatlamış durumdayım. Diğer arkadaşların rahatladığını düşünüyorum. Çünkü hepimiz Star Wars severler topluluğunun iç içerisinde bulunan... Bazılarımız içerik üreticileri, bazıları ise içerik hayranlar. İzleyiciler ve birbirimizle sanki kürsüdeymiş gibi konuşmak... ...açıkçası... ...şahsen bana gayet garip hissettiriyor... ...diğer arkadaşımla katıldığını düşünüyorum. O yüzden bundan sonra biraz daha... ...sakin, biraz daha... ...muhabbet formatında ilerleyeceğiz. İlk olarak... ...hiproresel sohbetlerinde neler yapacağımızdan bahsedelim. Ben ve Alper... ...genellikle Star Wars konusunda bilgi videoları ...daklanacağız. Bilgi videolarına örnek... ...vermek gerekirse... ...gemiler hakkında bilgiler, olaylar... ...aklında bilgiler, gezegenler hakkında bilgiler... ...hükümetler hakkında bilgiler... Antik Jedi tarihi, antik Sith tarihi, neyi, nasıl başladı, neden, nasıl oldu? Star Wars bilgileri bunları içerecek Yüksel ve Emre, Star Wars konusunda söylenti ve haberlere odaklanacak. Bu konularda tabii biz de zaman zaman videolarına misafir olacağız. Yüksel, bir süredir Kaf Talks isimli Instagram hesabında, Star Wars haberleriyle ilgili gayet detaylı ve hoş paylaşımlarda bulunuyor. Emre de, ...bir süreliğine bir dakikada Star Wars isimli Instagram hesabında... ...bir dakikada mevcut Star Wars haberlerini anlatıyordu. Star Wars bilgi ve haber videolarının yanı sıra... ...Guff Talks, Star Wars Merkezi ve ben... ...genel Star Wars dünyasından konulardan bahsedeceğiz. Bu konulardan birkaçı... ...Sequel'lar hakkındaki düşüncelerimiz... ...yeni filmler hakkındaki düşüncelerimiz... ...yeni diziler hakkındaki düşüncelerimiz ve benzeri. Çok yakında The Bad Batch'te şu ana kadar neler olduğu... Peki gelecekte neler olacağına dair videomuzda görüşmek üzere. Perozoya giriyoruz falan filan. <gülüyor> çok, çok gerildim şu an neden abi sahneye çık çık istiyorum. Her zaman <Çok gülüyor> bunu kesinlikle behind the scenes yapmalıyız abi.